Arkadaşlar yerim gibi hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, şimdi neden bu sesle konuşuyorum diyorsanız saat şu an sabah tam 9. Ee, yukarıdakiler rahatsız olmasın diye çünkü evet, sesim yüksek normalde zaten. O yüzden kısık konuşuyorum. En az da falan değil ama evet. Arkadaşlar yeni kulaklığım JBL JBL LG Şöyle Arkadaşlar 1180 TL'ymiş Yani 1400 1400 TL'den indirim varmış Öyle dediniz Anlatan dedi Şimdi Kulaklığımız bu şekilde Katlanabilir ve Kablosuz arkadaşlar Evet eski kulaklıkla çektiğim videolar vardı. Yok şöyle. Daha bitmedi. Şöyle. Bir de hadi bir tanesini katlayıp gösterelim şöyle. Arkadaşlar buradan bu çıkıyor. Şöyle oluyor. Ve aynı zamanda buradan çıkmasıyla beraber şuraya dikkatli bakın. Bakın şarj yeri var. Bence yani aldığımıza gayet değiyor. Ama başka özelliklerine de bakalım. Dün aldık arkadaşlar daha. Bakın. Şurada ne var? Burası da açılıyor. Burada da tek bir tane var. Şurada. İkisi de açılıyor. Şu şekilde. Şimdi bunları kapatalım. İlk öncelikle telefonundan bir bağlantı kurmayı deneyeceğim. Onun için bir saniye. Evet. Şimdilik de ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Şurada. Ayarlara girdik. Bluetooth'u açıyoruz. Bluetooth'u um kapalıymış. Evet. Ve açtık. Şöyle. Tamam. Şimdi Şurada görmüş olduğunuz gibi e, JBL diye bir şey var arkadaşlar Şurada JBL Ona bağlanacağız şimdi Ve ona bağlandığımız zaman da İkinci bağlanmadan önce Kulaklığı açmamız gerekiyor O yüzden Şu şekilde Şuradan açılıyor arkadaşlar Bakın bir ışık yanacak Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir ışık gelenecek. Yani kulaklığı şu an açtık Ses açma kapama kısmı falan var. Işık mavi oldu. Yani bu Bluetooth'a bağlandı demek oluyor arkadaşlar. Zaten bağlandı burada burada yani Da göremeyebilirsiniz. Ama şu an bakalım bir sesini test edeceğim. İlk öncelikle YouTube'a girelim. Kendi videoları bir tane açayım şimdi aynı zamanda oraya da ısıtacağım sesini hmm. Adrese şey, oynamıştır yani ne bileyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü farklı farklı kostüm var. Bizim hem 4 hatımız var. Bunlar. Evet arkadaşlar Running Fred video izleyebilirsiniz. Bu arada video'nun sonuna koyacağım. Sonra başka bir video daha koyacağım. Şimdi değil arkadaşlar. Bütüntü kapatıp başka özelliklerine bakacağız. Kapattım boşuna açık bilmesin. Ve Evet, görmüş olduğunuz gibi bluetooth'u, bluetooth'u kapatınca şöyle beyaz ışık haline geri dönüyor arkadaşlar. Şimdilik de basılı tutarak kapatıyoruz. Evet, kapandı. Böyle çık çık diye bir ses geliyor kapandığı zaman. Bu arada bir özelliğini daha unuttum. Şöyle dönüyor arkadaşlar. En son teknoloji olduğunu falan söylüyorlar. Şu şekilde. Normalde bu videoyu çek, yani çektikten iki gün önce falan benim doğum günümdü arkadaşlar. Aslında bu bir doğum gününedir. Evet. Bin insan şakası gibi bir şey oldu şu anda ama. Şöyle çok güneş geldiği zaman falan buralar dökülüyor arkadaşlar. Her kulaklıkta olur zaten. Neyse şimdi bunu katlayalım. Şarjı 40 saat dayanıyormuş. Sesin ettiği çok iyi zaten. Bu arada e, kapalıyken de dönebiliyor. Evet bu kadar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanala yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonuna running free'de koyacağım onu da izlemeye. Bu notma. Yen. Bye bye.